bildiklerini söylediler. Pinokyo minik Pepe Girillo'nun bütün uyarılarına rağmen onu dinlemeyerek kötü kalpli tilkiyle kedinin peşine takıldı. Birlikte Luna Park'a gittiler. Nereye gitmişler? Nana Bakara. Evet. Hemen içeri girmek istedi, istedi ama tilki ve kedi önce bir altın vermesi gerektiğini söylediler. Bütün gün böyle oynayarak sıkılmadan ve Pepe Gürillo'nun öğütlerine kulak tıkayarak geçti. Pinokyo eve dönmeye karar verdi. Ama kötü kanlı arkadaşları gitmesine izin vermek için bir altın daha vermesi gerektiğini söylediler. Pinokyo bunu reddedince onu kuklacıya sattılar. Hava... <gülüyor> ve birden burnu uzadı. Kitabın nerede diye sordu Peri. Ee, onu kaybettim <gülüyor> diye yanladı. Pinokyo ve burnu biraz daha uzadı. Bak burnu uzuyor, yalan söylemiş burnu uzuyor. Peri bana öyle geliyor ki yalan söylemiyorsun. Çünkü burnunun uzadı. Yalan söylerseniz sana yardım edemem diyerek ortadan kayboldu. Pinokyo hatalı davrandığı için kendisini kötü hissediyordu. Üzüntüyü bir yana bırak ve baban babana bakabek bakar Onun senin olduğunu hissediyorum diye Pepe Gürillo'na Gürillo seslendi. Pinokyo deniz kenarında giderek bir kayalığa çıktı. Babasına seslenerek bir anlık dalgınlıkla sendeleyerek denize düşünce bir balina onu yuttu. Pinokyo'nun babası da balinanın karnındaydı. İkisi kucaklaştı ve kaçmak için bir plan yaparak uyguladılar. Eve vardıklarında bitkin ama aynı zamanda çok mutluydular çünkü yeniden birliktelerdi. Gece. Bu çocuğun adı Can. Güzel. Can Bu çocuğ... Can'ın babası da Ahmet. Bu. Bu da Ahmet. Bu. Bu top kimin? Bu. Bu. Adi ne çocuğun? Canın mı? Babasının mı bu top? Babası, bu çanta kimin? Babasının mı? Çocuğun mu? Çocuğun. Çocuğun değil. Bunun. Bu kim? Babasının. Babasının. Bu kalem kimin? Çocuğun. Bu kitap kimin? Bunun. Bu kravat kimin? Bunun. Ceket kimin? Ceket bunun Bu çanta kimin? Mano Bu nedir? Kut. Kut. Fare bu. Şöyle. Şöyle. Hangisi büyük? Hangisi küçük? büyük? Hangisi küçük? Hangisi küçük? Hangisi büyük? Hangisi Hangisi küçük? Hangisi büyük? Hangisi küçük? Bunu hangisi yiyor? Bu. Bunun adı ne? Köpek. Köpek nasıl ses çıkarıyor? Bu nedir? Tem. Hangi renk? Pembe. Pembe değil. Mok. Tamam. Bunu da öğrendim. Bu nedir? Tavuk. Bu nedir? Mok. Yumurta'yı kim yapıyor? Ya. Bunun adı nedir? Kavuk. Bu nedir? Kaykal. Hangi renk bu kaykal? Pembec. Bu nedir Talha? Kapama. Bu nedir? Aslan. Bu nedir? Panda bu. Bu nedir? Top. Bu nedir? Aba. Bu ne? Kıram. Bu ne? Top. Evet bu bir top. Top. Neymiş? Top. Bu bir top. Top. Bu bir? Aba. Bu bir? Tata. İki. Iki, i̇ki İki Kim ip atlıyor burada Bitti göster iki. bakalım Dur. Dur. Dur. Kim bebeğe biberon Dur. veriyor Kim bebeğe biberon veriyor Kim bebeğe biberon veriyor Kim kemik yiyor hmm. Kim kemik yiyor Bunun adı ne Kötü. Kim araba sürüyor? Nerede araba sürüyor? Buraya bak buraya. Baba. Bu bu ne? Baba. Bu ne? Baba. Sonra onu okula göndermeye karar verdi. Gidip Pinokyo'ya giysi ve kitap aldı. Pinokyo'ya ne almış? Kitap. Başka ne almış? Giysi almış. Giyisi. Ondan sonra Pinokyo'yu çok seviyormuş. Bu sırada Pinokyo şapkasından bir cırcır böceği olduğunu fark etti. Ne böceği fark etmiş? Bu. Şapkasında bir cırcır böceği. Bu. Bak. Evet. Bu Pepe Grillo idi. Pepe Grillo her zaman yanında alacağını olacağını ve iyi bir çocuk olması için ona yardım edeceğini söyledi. Gebetto, Pinokyo'yu giydirerek kitaplarını ve iki altın haçlarını verip okula yolladı. Ne yapmış babası? Akor çalamaz. O gün Pinokyo okula gideceği için çok heyecanlıydı. Pinokyo nasılmış okula gittiği için? Heyecanlıymış. Pinokyo yolda dalgın dalgın yürürken birden kötü kalpli tilkiyle kedi yolunu keserek ona nereye gittiğini sormuş. Sordu. Abisi okusun. Şimdi abisinin sıra. Hazır mısın? Adamın gözlerini göster tarlığa. Bu. Bu. Ağzını göster. Bu. Burnu. Bu. Kulağı. Kaşları bu bu. Kolları bu bu. Elleri bu bu bu. Bacakları bu bu bu. Ayakları bu bu bu. Şimdi hayvanları göster bakalım. Bu. Bu keplik, hangisi? Kapık. Kus bu, kus bu, kus kus. Bu ne? Kedi. Orası. O kon. O avuç. Avuç. Bu ne? Bu hayvanın adı ne? Tafel. Bu ne? Kobar. Bu ne? Kedi. Bu ne? Köpek. Nasıl yapıyor köpek? Yav, av. Bu ne? Kedi. Nasıl yapıyor kedi?